Şibene gözü kara kara kız, kalbini parça parça yıktın indi gelirsen aradız. Kara kara kara kara kara kız, kaş kana gözü kara kara kız, kalbini parça parça yıktın indi gelirsen aradız. Esmerim baldı çoktu çoktu biz. Ama seni görmek müdiler yedire, bu yuvara kız. Kara kara kara kara kara kız, Kaşı gözü kara, kara kız, Gel bir bir parça parça Parça parça indi Şimdi gidersen kız O da boli sen deme Dedim aşık olmuşam sana Çantan koydu kelleme Gittim uzaklara kız Kara kara kara kara kara kız.